Yaşlıyla sohbet son derece ilginçti. Anlattıklarından hiç daha önce duymamıştı. Buradan metoyu, modası geçmiş, kendini özgü bir açıdan görüyordu. Anlaşılan onu asıl cezbeden yukarısıydı ve burada kendini rahat hissetmiyordu. Atrium, Suho ile Hunter arasındaki tartışmayı düşündü yeniden ve sordu. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Biz, yani insanlar demek istiyoruz. Tekrar yukarı çıkabilecek miyiz? Sağ kalmaya başarıp geri dönebilecek miyiz? Sorduğuna hemen pişman oldu. Çünkü sorusu yaşlı adamın bütün özlemini kesip atmıştı. Adam yerinde bir söylüyor. Yavaş ve ruhsuz bir sesle mutladı. Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Ama başka yaltı metroları daha varmış. Duydum. Saint Petersburg'da, Minsk'te, Novgorod'da atıyorum bu isimle ezbere söylüyordu. Çünkü bu atlar onun için hiçbir anlam ifade etmiyordu. İçleri doldurulamayacak kadar boş bir kılıftan başka bir şey değillerdi. Mihail Porfeyevich derin bir iş geçirdi. Ah ne güzel bir şeydi Petersburg. İhsan Kadatveli, Vermiyellik, şu sevgi kule. Ne güzellik, ne zarafet. Akşamları Nefski Prospekt Caddesi. İnsanlar, kalabalık gültüsü, kahkahalar, ellerinde dondurmalarıyla çocuklar, gençler, incecik kızlar, müzik. Özellikle de yaz aylarında. Aslında orada yazların ardından iyi olur ama güneş parıldadığı zaman ve gökyüzü masmavi iken, işte insan o zaman kolay soluk kalır. Gözlerini Atrium'a çevirdi ve bakışları onu delip geçmiş, sabahın erken saatlerinde sesler arasından şimdi yıkılmış olan o binaları muhteşem silüetlerinin belirdiği gizemli bir uzaklığa yönelmişti. Atrium başını çevirse sanki o tabloyu görebilecekmiş hissine kapıldı. Yaşlı adam yeniden iç geçiyordu. Atrium onu anlarından uzaklaştırmayaca saat edemedi. Evet, Moskova tünelinin yanında gerçekten başka metrolarda vardı. ''Belki orada da insanlar kurtulabilmiştir ama bir düşünseniz genci adam.'' Mihail Porfiyyeviç burnlu parmağını kaldırdı. Bugüne kadar kaç yıl geçti? ve hiçbir şey olmadı. Tek kişi bile yok. Bu kadar uzun zamandan sonra bir kişi bile bulunamaz mıydı? ''Hayır, korkacağım.'' Mihail Porfiyyeviç uzun süre sustu. Belki beş dakika kadar sonra. At yoma değil, kendi kendine. ''Aman tanım, nasıl da harikulade bir dünya gitmişiz.'' diye konuştu. Çadıra ağır bir hava yayıldı. Vaneçka hafif sesle konuşmalarından yorgun düşmüş, ağzı açık uyuyordu. Horluyor, arada bir de köpek gibi hafif ulumaya benzer sesler çıkarıyordu. Mihail Pavlovich tek kelime bile konuşmadı. Atrium uyumadığına emin olduğu halde onu rahat bıraktı. Kendi de gözlerini kapatarak uyumaya çalıştı. Gün boyunca yaşadıklarından sonra bir anda uykuya dalacağını sanmıştım ama ilk zaman daha ağır akıyor. Az önce kendisine o kadar yumuşak gelen şilte yan tarafında ağırlık yapıyordu. Öyle ki sonunda rahat bir pozisyon alana kadar defalarca sağa sola dönüp durdu. Kulaklarında yaşlığının söylediği son sözler açılmıyordu. Hayır, zannetmiyorum. Işıl ışıl parlayan muhteşem caddeleri, muazzam binalara, ılık yaz akşamında saçlarımızın ağlarından esen Yüzümüzü okşayan hafif serin rüzgara bir daha kavuşamayacağız ve gökyüzü de asla eskisi gibi olmayacak. Şimdi onların üzerindeki gökyüzü tünelin paslanmış boruların önünden yukarıya uzanan oluklu tavanıydı ve hep öyle kalacaktı. Peki bir zamanlar nasıldı? Gök mu mi, saf mı? Gayet bir gökyüzüydü. Atrium'un tam da botanik bahçesinde gördüğü gibi yıldızlarla kaplı ama kalife mavisi değil. Aksine açık mavi. Pığıl neşeli bir gökyüzü. Ve binalar da gerçekten devasaydı, ama cüsseleriyle etkilemiyorlardı. Hayır, aydınlık ve hafiftiler. Aynı zamanda hoş bir havayla sarmalanmışlardı. Sanki zeminden kopmuşlar, boşlukta dalgalanıyorlardı. Ve sirüetleri de sonsuz yükseklikte kayboluyordu. Ne kadar çok insan vardı. Atrium hiç bu kadar çok insanı bir arada görmemişti, en çok Kitarikorot'ta rastlamıştı ama burada daha da çoktular. Bu dev gibi binaların eteklerini alanlar ve binalığın aralığı insanlarla doluydu. Çevrede koşup duruyorlardı ve aralarında bir sürü çocuk vardı, bir şeyler yiyorlardı. Herhalde dondurmaydı. Atrium birinden rica edip denemek istedi, hiç dondurma yememişti çünkü. Ama dondurmalarını yalayan küçük çocuklar gülerek önünden koşup geçiyor, ondan kaçıp uzaklaşıyorlardı. hiç benim yüzünü doğru düzgün göremiyordu. Artık ne istediğini bilmez bir haldeydi. Dondurmayı mı deneyecekti yoksa dondurması var mı diye bir çocuğun peşinden mi koşacaktı? Birden korkuya kapıldı. Binaların siluetleri kararmaya başlamıştı. Tehdit edercesin üzerine geliyorlardı. Attyom hala çocukların peşinden koşuyordu ama şimdi çocukların gülüşleri eskisi gibi neşeli çınlanıyordu. Kötü ve sabırsızdı. Bütün gücünü toplayıp bir çocuğu kolundan yakaladı. Çocuk kurtulup kaçmayı denedi ve küçük bir şeytan gibi haykırmaya başladı. Ama Attyom çelik gibi eğildi, onu gıdlağından yakalayarak yüzüne baktı. Vanetiçi çıkaydı. Atrium birden tanımadığı bir ses duydu. Ses yüksek değildi. Söyledikleri korkunç inlemelerden anlaşılmıyordu. Ama ısrarla aynı şeyi tekrarlıyordu. Atrium yaklaşan çocuklara dikkate akınmaksızın sese kulak vermeye çalışırken ne olduğunu anladı. Ses, gitmelisin, diyordu. Ve tekrar, tekrar aynı şeyi söylüyordu. Sonunda Atrium sesi tanıdı. Bu Hunter'ın sesiydi. Gözlerini açtı. Üzerindeki örtüyü yattı. Çadırın içi karanlık ve nemliydi. Kafası kurşun gibi ağırlaşmıştı. Düşüncelerini harekete geçiremiyordu. Ağırlaşmış ve hantallaşmıştı. Ne kadar uyuduğunu bilmiyordu. Kalkıp yola çıkma zamanı gelmiş miydi? Yoksa güzel bir rüya görme umuduyla yeniden yatabilir miydi? Çadırın bir kanadı açıldı. Aralıktan gençte kendisini kontrol eden sanın dörtmeçisinin kafası göründü. Konstantin'di. Soyadı neydi acaba?